Maharaca'nın klasik müzik sevgisi Ünlü besteci Richard Strauss'un bestelediği son eserin, Besteci'nin vasiyet ettiği şekilde ilk seslendirilmesinin yapılması, O dönemde kaynak bulunmadığı için bir sorun olmuştu. Bu sorunu, Hindistan'ın Mysore Maharaca'sı cömert bir bağış yaparak çözdü. Ekteki videoda bu olayın öyküsü var. 1948 yılında Avrupa, yaşadığı yedi Korkunç Dünya Savaşı'ndan sonra yavaş yavaş normale dönüyordu. Efsanevi Alman besteci Richard Strauss, savaşın son yılında harap olan memleketinden kaçmayı başarmış ve tarafsız İsviçre'ye yerleşmişti. 84 yaşındayken hastalanan besteci, ölmeden önce son eserlerini besteledi. Bunlar, Frühling, Bahar, September, Eylül, Behm Schlafengehen uyurken ve Im Abendrot gün batımında isimlerindeki son dört şarkı eseriydi. Bu şarkıların Wagner operalarının sopranosu Kirsten Flakstad tarafından seslendirilmesini istiyordu ve bu isteğini ona da yazmıştı. Ancak dileği yerine getirilemedi. Richard Strauss'un yaşadığı trajik sona rağmen son dört şarkının premieri tam olarak onun hayal ettiği şekilde yapıldı. Şaşırtıcı olan, onun son dileğinin çok uzakta bir yerde yaşayan bir yabancı tarafından yerine getirilmiş olmasıdır. Bu yabancı, Mysore'un son hükümdarı Caya Çamara Jendra Vadiyar'dı. Dünyanın öte ucundaki Hindistan'da, Avrupa'dakilere benzer kargaşalar yaşanmış, kanlar dökülmüş ve yıkımlar hüküm sürmüştü. 1947'de Yeni kurulan devlet ile Hindistan, İngiliz yönetiminden bağımsızlığına kavuştu. Hindistan'a katılan ilk prensliklerden birisi de Mysore'du. Maysor'un son hükümdarı Genç Caya Çamara Jendera Vadiyar'dı. 31 yaşındaki bu maharaca, efsanevi Alman bestecinin son arzusunu gerçekleştirmede etkili oldu. Vadiyar sadece olağanüstü parlaklığa sahip bir müzisyen değil, aynı zamanda Avrupa Klasik Müzesinin de koruyucusuydu. Bu müzik tutkusu onu 22 Mayıs 1950'de gerçekleştirilen son dört şarkının galasına sponsor olmaya yönlendirdi. Maharaca bu ilk gösterim için 5000 dolarlık bir yardım teklifinde bulundu. Ve bu sadece konseri garanti etmekle kalmadı aynı zamanda konserin canlı bir kaydını yapma maliyetini de karşıladı. Bu tarihi kayıt 20 20.000'den fazla plağı olan kişisel koleksiyonuna eklendi. 22 Mayıs 1950'de İngiltere'de Royal Albert Hall'daki premierde Şef Wilhelm Furtwängler'di. Solist, Rihar Strauss'un istediği gibi Kirsten Plakstadt oldu. Batı klasik müziğinin önemli bir destekçisi olarak kabul edilen Maharaca Cael Chamarajendra saygı duyulan ve beğenilen bir kişiydi. Ayrıca kendisi de mükemmel bir müzisyendi. Müzik dünyasına yardım konusunda cömert olduğu kadar bilgili de olan, Wadiar'a çok şey borçlu olan önemli kurumlar vardı. Londra'daki flermoni orkestrasının istikrarlı bir mali desteğe bağlanması ve Richard Strauss'un son dört şarkı performansı bunun en güzel örnekleridir. Caya Chamarajendra Vadiyar 1940 yılında 21 yaşındayken tahta çıktı. Genç prens ve kız kardeşlerinin büyüdüğü sarayın kültürel atmosferi onlar üzerinde derin bir etkiye sahipti. Müzik, saraydaki tüm resmi ve gayri resmi işlevlerin bir parçasıydı. Caya Çamara Jendra Vadiyar'ın çok iyi ama sert bir piyano öğretmeni vardı. Mysore'daki Good Shepherd Manastırı'ndan rahibe Ignatius. Genç Vadiyar'ın yeteneği çok erken bir yaşta ortaya çıkmıştı. Bir gün, piyano sınavında çalmayı bitirdikten sonra müfettiş Doktor Adolfman piyanonun yanına gitti ve çocuğun inanılmaz performansının sevgiyle kabulü olarak onunla piyano çaldı. Klasik Batı müziği böylece onda bir tutku haline geldi. Badiar geniş bir plak koleksiyonuna sahipti. Kız kardeşi Devi de Londra'daki Trinity Koleji'nde eğitim alarak yetkin bir piyanist oldu. Ve daha sonra New York'taki Juilliard Müzik Okulu'nda seçkin müzisyenlerle çalıştı. Profesör Edward Storman'ın yanında piyano çalışmalarını sürdürdü. 1974'te erkek kardeşinin önerisiyle Bengalor'da uluslararası müzik ve sanat topluluğunu kurdu. Bu kurum halen kızı Urmilla Devi'nin önderliğinde çalışmaya devam etmektedir. Şimdi Vadiyar'ın saltanatının sona ermesinin üzerinden 60 yıldan fazla zaman geçmiş durumda, ancak yarattığı müzik mirası Kraliyet Soyu'nun ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecek. Müziğin dil ve sınır engeli tanımadığını ancak birleştirici olduğunu kanıtlamaya devam ediyor.